Akfal-ı isimli Arapça masalı Türkçeleştirme yani Türkçe okuma Arapçayı Türkçe çevirme çalışmasını devam ediyoruz. Kaldığımız yerden prenses ve iki prens kardeşinin maceraları tabi bunun baş kahramanı da kıskanç halaları, vefat eden ve yetim kalan öksüz kalan iki prens ve bir prensesin başına gelen hadisleri konu alan etfal ül Ormanın Çocukları isimli masalımız. E, Kharecet çıktı El-Emiretü Prenses El-Mu'azzebetü acı çeken sebebi ammetihe Halası sebebiyle acı çeken işkence gören prenses çıktı, haraca çıktı mahrajun çıkış yeri haricin çıkan ve sârat ve yürüdü fiddarîki yolda ellevi öyle yol ki sâra fihi, e, o yolda yürüdüyü kim? ehevehe iki kardeşinin yürüdüğü yolda min kablo daha önceden daha önceden iki kardeşinin yürüdüğü yolda ne yaptı? Devam etti. Herhalde sevgili çocuklar buradan e, nerede kalmıştık? Şuradan diyelim. Evet. Ve akıllan buradan devam edelim ve akıllan en sonunda ete geldi ete men ete gelen geldi Kullu etin karibin her gelmekte olan şey yakındır bu bir darbe meseledir Kullu etin karibin gelmekte olan şey yakındır gelecektir ete yevmun bir gün geldi esbaha fihi onda oldu el hatemu yüzük esvedel levni o tamamen tamamıyla siyah renkli oldu. Yani karardı o gün. Öyle bir gün geldi ki yüzük tamamen siyah renge verildi. Karardı. Fesahat vardı. Sayha. işten gelen bir şekilde ahim. Ah. Bu ismi, isim fiil diyorlar. Araplar buna herhangi bir çekim yoktur. Ah dedi. Ah. Yani ne nedir? İçten bir ah çekmiş. Ah. inne ehevayye şüphe yok ki kardeşim kadmete öldü. Ev veya hüme fî khatarin. ve veya onlar bir tehlikenin içindedir. Nasıl bir tehlike? Şedî din. Şiddetli bir tehlike içindedir. Ya öldü ya da şiddetli ağır bir tehlikenin altındadırlar. Min gayri şekil, şüphe yok ki. Yani şüphesiz kar iki kardeşim ya öldü ya da şiddetli bir tehlike geçirdi. Yeci bu gereklidir en ezhebe benim gitmem gereklidir. En fiil başına gelir, sonunu nasp eder ve mastar manası verir. Ezhebu giderim gidiyorum en ezebe gitmem gerekir. Bi hali hemen şu anda li el Hakkuhüme, onlara kavuşmam için, onlara ulaşmam için, diyor prenses. Haracet, sevgili takipçiler, Haracet çıktı, el emiretu prenses, el muazzebetü, işkence gören, acı çeken, azap gören, bi sebebi ammetih halası sebebiyle halası nedeniyle azap gören işkence gören acı çeken prenses çıktı ve ve yürüdü Bir tariqi yolda hangi tarik elle tarif ediyor yolu. Ellevi öyle yol ki sera fihi أحباه. min qablu daha önce de min qablu daha önce iki kardeşin yürüdüğü yolda gitti hatta bu hadde, nihayet, konuş, hatta nihayet konuç, netice bilir Hatta Salet taki ulaştı il ilekuhi kulübeye ulaştı. Kulübeye ulaşıncaya kadar yürüdü o yolda ellevi öyle kulübeki ykııyı mufihi onda ikamet ediyor. Er Reclü adam es Salihhu Salih adamın ikamet ettiği yaşadığı kulübeye vardı. Kar onu gördü. Jelisen emamehu kulbenin önünde oturur gördü onu. Emame kuxi emamel kuxi kulbenin önünde. Fes -e Sevgili arkadaşlar buradaki f iki cümleyi birbirine bağlayan bir harfdir. Ona sordu fes elete el rjul el salihah salihah da sordu? Seyyid aziz. Mehmetli efendim, değerli efendim Ercu rica ediyorum en tedüllenim bana göstermeni, bana delalet etmeni, rehberlik etmeni ala tariqi yolu yolu göstermeni, yolu tarif etmeni umuyorum rica ediyorum. Ellezi öyle yol ki yuvasıyla ulaştıran yolu ilel hadikati el meshurati el meshurati Sihirli bahçeye ulaştıran yolu bana tarif etmeni rica ediyorum diyor prenses, yaşlı adamı. Ve Ecebehe ona cevap verdi. Eşşeyhü salihü, yaşlı adam. Araplarda arkadaşlar eşşeyh bir mane yaşlı. Yani yaşlı, salih adam. Nasıl bir adam? Yaşlı, salih. Salihlerden. Siyiri, yürü. Bi hadha tariqi sara yasiru isra surasi yani yürümek <gülüyor> bi hadha tariqi fi hadha yolda yürü ve ize vasalti ulaştığında ile ulaştığın zaman ile cebeli da ulaştığın zaman fas adi tırman fihi o da o dağa da tırman diyor tırman Mis'ad dedik asansör, apartmanı tırmanan, kat kat tırmanan. Hatta ta ki tasilî ulaşıncaya kadar <gülüyor> ile kıymetil cebeliye. Dağın zirvesine ulaşıncaya kadar tırman diyor. ile <gülüyor> kıymetil cebel. Kıme zirve demek. Evet. Ve hunake ve orada tecidîne bulursun, bulacaksın ve ben Kebiran büyük bir kapı, baba, cıgiran küçük bir kapı, baba, meftuhan açık bir kapı, baba, mulekan kapalı bir kapı. Indehu, arbaatı, onun yanında dört tane sebine, kebiretin. Dört büyük ejderhanın olduğu yanında dört büyük ejderhanın olduğu büyük bir kapı bulacaksın göreceksin. Ve <gülüyor> tekhafi korkma, ev tenzeci ve tedirgin olma, rahatsız olma. Ve innehe şüphe yoklu o dört tane kocaman yılan ejderha lenemse kit sana dokunmaz, hissüyünüz herhangi bir kötülük büyü sana ne yapmaz dokunamam İbede halil beve Eğer kapıdan girersen nasıl bir zahıki bir za ki arka arkaya girersen diyor Zahr sırt demek sevgili arkadaşlar zahr. ve inni ve ben şüphe yok ki ben en sahholeki sana nasihat ediyorum öğütlüyorum, tavsiye ediyorum. ''Nasihaten'' bir nasihat, bir öğüt. ''Yecibu'' gerekli. ''En ezkürihe'' onu hatırlaman gerekir. ''Ve la ten seyhe, ve onu asla unutmaman lazım mutlaka, asla. Yani sana bir nasihatta bulmayacağım, bu nasihati asla unutma, sürekli hatırla. ''Key ki la te tehevveli ki dönmeyesin, çevrilmeyesin, ile amudin sahriyin, bir kaya sütunla, bir taş sütunla dönmemek için, inkılap etmemen için bu öğüdü asla unutma, sürekli zihninde tut. Min e'miletil, min e'mileti, sütunlardan, el hadikati bahçenin sütunlarından, el meshurati, sihirli bahçenin, sütunlarından bir taş sütuna dönmeyesin diye. Demek ki oraya geçen, giren her insan, işte bu salih insanın sözünü unutunca, ne yapıyor? açtan bir heykele, bir sütuna dönüyor. Bu her nasıl nasihatü Bu öğüdüm, bu öğüdüm, hiye budur, nedir? L- etekellem la tekallemi ahadan la tekallemi ahadan hech bir kimseyle konuşma ve la turdi bi jawab verme ale bir kimseye de cevap verme ne bir kimseyle konuş la turdi ne de bir kimseye de cevap ver cev birdir eşittir ekene insan olsun hem ev veya hayvan olsun, hem tâiren veya kuş olsun. Yani ister kuş olsun, ister hayvan olsun, ister insan olsun, hepsi birdir, hiç kimseyle konuşma ve hiç kimseye ne yapma cevap edelim. Mehmetekûn nizz-zurûfû Şartlar ne olursa olsun, mehme ne olursa olsun tekun her ne tekun olur ezz Zarflar, şartlar ne olursa olsun, asla kimseyle konuşma ve kimseye cevap verin. Vahveri sakın entuhalifi muhalefet etmekten sakın ezihin nasihaten. Bu öğüde, bu tavsiyeye muhalefet etmekten de sakındır. Teşekkür etti, el emireti. El emiretü teşekkür etti, Lehu ona nasihatehü, nasihatinden dolayı ona teşekkür etti ve ve'adethü ve ona vaat etti, söz verdi bil muhafazati aleyhâ o nasihatı muhafaza edeceğine, o öğüde riayet edeceğine, o öğüt çerçevesinde hareket edeceğine de söz verdi veceret ve, ve yürüdüğüm Musri'atın hızlı bir şekilde li çünkü o el şu anda la tefekkiru fi çünkü o şu anda kendini düşünmüyor la tefekkiru, tefekkür etmiyor, düşünmüyor Nefi fi kendini düşünmüyor ve fakat o fekkiru düşünüyor bi eheveyhe iki kardeşini düşünüyor ve fil khatari ve tehlikeyi düşünüyor اَلَّذ۪ي öyle tehlike ki لَحِقَهُمَ onları yakalayan onları tesir eden tehlikeyi Ve وَاِسْتَمَرَّ devam etti سَاِيرَةً يُرِيَمَيَا حَتَّى وَسَلَتْ اِلَا الْجَبَل۪ي ta ki dağa ulaştı yani daha ulaşıncaya kadar yürümeye devam etti اِمَّ sonra ile قِمَّةِهِ sonra zirvesine ulaştı وَاَرَادَتْ et ve بَابَ bebeli bahçenin kapısını gördü. veet ve C yüzünü çevirdi ve seet bir zariye ve geri geri yürümeye başladı ile ciheti halfiiyeti arka tarafa arkasıyla sırttıya yani geri yerine yaptı. Yürüme başladı. Arka taraf, el ön taraf. Ve bulundu dört sebina. İki sebina, bir tanesinden iki tane. İki tane. İki tane. İki tane. İki tane. İki tane. İki tane. kapının sağ tarafında ve İki tane. iki tane. fil tane. İki tane. İsnayni fi'l jihati'l yumnâ iksir min'l bâbi kapının sağında ikisi ve ithnayni fi'l jihati'l yusra minhu iksda kapın nedir solunda. Camerrat geçti beyne se'abini sağ, ejderaların arasında irahrihâ sırtıyla, yani geri geri geçti ve lem ve lem terfa' es'abîn ru'seh ve kaldırmadı أثعابينu, yılanlar ejderhalar ru'u başlarını kaldırmadılar mı kaldıramadılar litanzura ona bakmak için bitanzura bakmak için ileyha o prensese ya yani şöyle başını kaldırıp da bu ejderhalar ne yapmadı başını kaldırıp bakmadı Vakti Hamet'il emiretü Vakti Hamet'il emiretü Babe hadikatil nasuhureti e, Prenses kapıyı geçti Hangi kapıyı? Pihirli bahçenin kapısını Vesaret Vesaret yürüdü ve hiye Ve o tecri Koşuyor Yani nasıl? bir zahriye yani sırt tarafından yani geri geri gitmeye devam ediyor böyle yüzü yılanlara kapıya dönüp ve bacetetel hadikate bahçeyi buldu gördü rai'aten rai, aten, rai harika ve cemileten harika bir güzel gördü harika güzelliğinde bir olduğunu gördü rai'aten harika, cemileten güzel ve di'aten manzari eşsiz bir güzelliği manzarası var, manzarası eşsiz, munazzamaten düzenli, panzimen cemilen, güzel bir düzen ağaçlar çiçekler düzen, süper ve lahzatan az bir süre kaldı böyle tanzuru bakar kaldı ile haza'l cemal'in nadir ile haza o şey'in Güzelliği, güzelliği'ne nadir nadir bulunan yani eşine az rastlanan bu güzelliğe bir ara baka kaldı bir süre emkeset lahzatan lahza bir an et sonra bedet sure başladı tebhasu aramaya başladı fi kulli nehiyetin her yönde Minel hadikati, bahçenin her yönünde, her tarafına ha, aramaya başladı. Ve fe kulli zaviyetin, ve her köşesinde, minhe, onun her köşesinde, an ehvayhe, iki kardeşini ne yaptı? Bahçenin her bölgesinde ve her köşesinde. Ne yaptı? Aramaya başladı. Felem tera, görmedi lehume, o ikisi için eseren, o ikisi için herhangi bir iz, herhangi bir eser, herhangi bir alamet görmedi. tecit ve وَبُلْمَدِ اَمَامَهَا önünde اِلَّا نَبَاتَةٍ Otlar ve aşaben Yani nebate e, bitkiler ve aşaben ve otlar hadra'a yeşil Bitkiler veya yeşil otlardan başka bir şey önünde ne yapmadı görmedim. Evet, sevgili arkadaşlar, bakalım bundan sonraki bölümde halının kurbanı olan iki prensle bir prensesimiz hangi maceralarla karşılaşacaklar? Bir sonraki videomuzda. Onları işleyeceğiz, okuyacağız. Hepiniz esen kalın. Bildirimlerden haberdar olmak için de abone olmayı, arkadaşlarda sevdiklerinize de tavsiye etmeyi unutmayınız. Hepiniz dingin kalın, sağlıcakla kalın.